Arkadaşlar merhaba, bir önceki videomuzda Adil Fiyat'ın bir yatırımcının hisse senedini borsadan satın almakla Bir sonraki ayın futures kontratını almak arasında nötr fiyat olduğunu görmüştük Bu videomuzda Adil Fiyat, futures fiyatına kıyasla nasıl yorumlayabileceğimize değineceğim Diyelim ki bir sabah uyanıyorum, henüz hisse senedi borsası açılmamış ve ABCD hisse senedi için bir kotasyon gözüme çarpıyor Dünkü işlemlere göre adil fiyat 102 liraydı ancak genelde 24 saat içinde futures piyasasındaki fiyatsa 101 lira. Dünkü kapanış fiyatına göre adil bir fiyat 102 lira olmakla birlikte futures piyasasında bir ay vadeli işlemler 101'den geçiyor. Şimdi bu bilgiyi nasıl yorumlayabiliriz ona bakalım. Futures piyasasında kişiler futures kontratları alıp satıyorlar. Futures piyasasındaki kişiler, dünkü kapanış fiyatına göre oluşan adil değerin daha altında bir fiyattan alıp satıyorlar. Bunun anlamı, piyasanın hisse senedinin doğru fiyatının artık bu olmadığını düşünmesidir. Doğru fiyat, kişilerin spotta veya futures kontratı ile işlem yapmak arasında nötr kaldığı fiyat olmalıdır. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, risk içermeyen faiz oranıyla İskonto etmeniz gerekir. Bu şu demektir, eğer Futures kontratı 102 liraysa, hisse senedinin adil fiyatı 100 lira değildir. Eğer Futures fiyatı 101 liraysa, hisse senedinin fiyatı diyelim ki 100 lira olmalıdır. Belki bundan da biraz azdır. Hatta belki matematiksel hesaplamayı yapsak, hisse senedinin fiyatının 99 lira olması gerektiğini bulacağız. Bu durumda muhtemelen bundan yararlanırsınız, tabi bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay. Şunu söylemeye çalışıyorum, en azından Piyasanın ilk açıldığı anlarda hisse senedinin fiyatı aşağı düşecektir. Burada ilk tepki şu olabilir, bu çok kuvvetli bir gösterge Futures fiyatının adil değerin altında olduğunu görmek önemli bir işaret Böyle bir durumda muhtemelen hisse senedinin fiyatı Açılışta düşecektir Maalesef pek çok yüksek sıklıkta işlem yapan kişi, bilgisayarlarını bu tarz tutarsızlıkları yakalamak ve Bundan yararlanmak için programlamış olacaktır Bu tarz sofistike yatırımcıların belki de otomatik olarak verecekleri emirler Saniyenin çok küçük bir kısmında hızla iletilecektir Dolayısıyla piyasalar arasında böyle bir tutarsızlık söz konusu olursa Normal bir yatırımcının bu arbitraj imkânından yararlanabilmesi pek de mümkün değildir. Bunun tersi olursa ne olur? Diyelim ki bu adil fiyat 102 lira. Bu, önümüzdeki ayın futures kontratının fiyatının da 102 lira olacağını gösteriyor. Diyelim ki adil fiyat 102 lira olmakla birlikte futures piyasası 105 liradan işlem görüyor. Yani bu piyasa şu anda kapalı olduğu için futures piyasası bir sebeple bunun fiyatının daha yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Tam matematiksel hesaplamayı yapmayacağım ama belki 103 veya 104'lük bir fiyattır. Yani eğer hisse senedi piyasası açılışı öncesinde futures fiyatı adil fiyatın üzerinde ise bu hisse senedi fiyatının yükselmesi ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Bununla birlikte bundan yararlanmak son derece güçtür çünkü bu hareketin çok çok hızlı yaşandığını görürsünüz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.